Merhaba, ben diyetisyen psikolog Nazlı Yüksel Dönmez. Bu haftaki konumuz çocukluk çağındaki obezite Türkiye'deki araştırmalara baktığımızda 10 çocuktan biri obez ve 4 çocuktan 3 ise aşırı kilolu. Aslında çocukların bu kadar sağlıklısız bir şekilde kilo almalarının en büyük nedenleri maalesef anne ve babalar. Onların geliştirmiş olduğu yanlış beslenme alışkanlıkları çocuklara da aktarılarak ilerliyor. Baktığımız zaman aslında obezite sadece görüntüsel olarak bir rahatsızlık ya da e, görüntüsel olarak gözümüzü rahatsız eden bir durum olmaktan çıkmazsa bir hastalık ve hastalık olarak değerlendirilmesi lazım. Özellikle çocukluk döneminde 5-6 yaşında çıkan şekerle birlikte ilerleyen bel ve karın çevresinde e, yağlanmaya ile devam eden bir durum. Anne ve babasında ya da daha büyük ebeveynlerinde yani dede hani dedede de ya da daha büyüklerde olan bir şeker durumu çocuktaki yanlış bir beslenme çok daha erken yaşta başlıyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bir kere en büyük hatamız anne ve babaların maalesef çocuklarına kilo baskısı kurmaları. Çünkü çocuklar kendi yemeklerini kendileri pişiremezler, kendileri yapamazlar. Onlara yemek sağlayan kişi aslında ebeveynleridir. Bu noktada da aslında düzelmesi gereken ebeveynlerdir. Çocuğun çevresini düzeltmeleri gerekmekte yemekle ilgili ilişkiyi düzenlemek için. Bu anlamda evde yemek yapımının mutlaka artması lazım. Sebze, meyve tüketimini arttırmak istiyorsak aslında bunları daha çok görünür hale getirip daha çok çocuğun önüne koymamız lazım. Çocuğa yeme demek yerine belki abur cuburun günlerini ve zamanlarını sınırlandırmak çok daha iyi olacaktır. Çocuğun sürekli istemediği halde diyetisyene ya da beslenme uzmanına götürmek uzun dönemde Çocuğun kendisiyle olan özgüvenini ve kendisiyle olan barışık durumunu da bozmakta. O yüzden de zorla kolundan tutup beslenme uzmanına götürmek yerine ilk önce bu durumu ailece çözmek gerekmekte. Yetişkinlerdeki gibi hızlı kilo veremezler çocuklar. Çünkü zaten kiloları geri hem düşük kiloladırlar hem de büyümü ve gelişmeleri bir yandan da devam ettiği için boy uzamaları devam etmekte. Benim çocukları annelere ve babalara en büyük önerim yine çocuğa ne yemem demeleri yani yemem yememeleri konusunda da baskı kurmamaları, yemeleri konusunda da baskı kurmamaları. Eğer çocuğunuz bir çocuk doktoru tarafından kontrol ediliyor ve boyu kendi yaşına göre doğru şekilde ilerliyorsa bir kere korkmayın. Kilo almıyorsa elbet bir şekilde almaya başlayacaktır zaten ama boyu bizim için büyüme ve gelişmede en büyük göstergedir. Bundan sonraki süreci değerlendirirken boya göre takip etmek gerekir. Peki çocuğumuzun üzerinde baskı kurmadan onun sağlıklı kiloya kavuşması nasıl sağlayacağız? Burada aslında ilk yapılacak adım çocuğu hareketli olmaya sevk etmek. Hafta sonlarını daha böyle aktivitelerle doldurmak ve ailece yapacağımız aktivitelerle. Yani hani olayın içerisinde hem çocuğun hem de aile bireylerinin rol alacağı bir durum olabilir. Bu bir basketbol olabilir, voleybol olabilir, yürüyüş olabilir ama mutlaka birlikte yapacağınız bir şey olmalı ki çocuk ona verdiğiniz desteği hissetmeli. Ee, onun dışında sebze tüketimini art arttırmak istiyorsak mutlaka her e, akşam sebze yemeği pişirilmeli ve ailece o sebze yemeği mutlaka tüketilmeli. Yani çocuk annenin de, babanın da ya da abla ya da abinin ya da kardeşinin de o sebze yemeğinden tükettiğini mutlaka görmeli. Ee, ekmek dilimlerini iyi bir şekilde ayarlamak çok önemli. Bu noktada onu yeme bunu yeme o çok fazla kaçırdın demek yerine... Önüne kendi ekmek dilimini koyup, sonrasında doymadığı noktada istemesini beklemek bu noktada daha iyi olacaktır. E, atıştırmalıkları çok sever çocuklar, belki bu noktada tarifleri geliştirmek ya da kendinize yeni tarifler öğrenmek, e, annenin özellikle bu anlamda daha iyi olabilir. Ama bu tariflerde bal ve pekmezi kullanmamanızı tavsiye ediyorum çünkü bunlar ısı ile birleştiğinde hem denilen toksik bir madde ortaya çıkarıyor. Ama bunun dışında dut kurusu kullanılarak, kuruma kullanılarak küçük kurabiyeler, tatlı topları yapılabilir. Bunun dışında kuru yemiş maalesef çocukların hiç tüketmediği bir besin grubu. Kuru yemiş ve kuru meyveler. Masaya ya da evin görünür yerlerine kuru yemiş ve kuru meyvelerin konuluyor olması çocuğun onlara aşina olup, acıktığı nokta tüketiciye atıştırmalık alternatifleri olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde adım adım ilerleyerek çocuktan çok fazla büyük beklenti duymayarak aslında zamanla boyunun da uzamasıyla birlikte kilosunun düştüğünü göreceksiniz. Yine de çocuğumun beslenme programını ya da beslenme planını takip edemiyorum. Ona neyden ne kadar vermem gerektiğini bilmiyorum. Benim de bilgilenmeye ihtiyacım var diyorsanız hem sizin hem de çocuğunuzun yararlanabileceği iyi bir beslenme uzmanından yardım alıyor olmanız, çocuğunuzun büyüme ve gelişimini iyi takip edeceğiniz anlamına geliyor. Bu noktada da çocuğun üzerine de sizinle kilo anlamında baskı kurmamanız, bu işi bir başka birinin sorumluluğuna yüklüyor olmanız da çocukla ilişkinize zarar vermeyecektir. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı sorularınız var ise yorumlara ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.